11 Temmuz, 10, 17 Temmuz, sevgili ailem abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyor musunuz diyorum. Sevgili koçlar nasılsınız? Özellikle e, iş hayatınızla alakalı beklenmedik yeni anlaşmalar için doğru fırsatları yakalayacağınız bir hafta. İşinizle ilgili ekip ve çalıştığınız arkadaşlarınızla aranızdaki gergin dönem bu hafta daha yumuşayacak. Yöneticilerle ilgili yaşadığımız krizler, konuşmalar ve... Pardon, ekonomik olarak beklenti içerisinde olduğunuz noktaları konuşmak için çok doğru bir hafta cesaret, enerjinizi mutlaka toparlamanız gerekiyor. Kurumsal ya da farklı alanlara geçiş evreniz, söz konusu düşünceleriniz varsa... Kariyer anlamında 13 Tammuz'da muhteşem bir Dolunay olarak da gerçekleşecek. Özellikle yeni oluşturmaya çalıştığınız iş kapılarınızla, iş, iş, işlerinizle ilgili tamamlayıcı, kariyer evresindeki fırsatların hayatımıza gelecek imkanları doğru şekilde görmenize yardımcı olacak. Yani evren sizi tamamlayacak, ruh sizi tamamlayacak. Enerjinizle o kadar güzel gelecek ki yani fırsatlar, oluşumlar, yenilikler size renk katacak gözüküyor. Yurt dışı evraklarımız, yurt dışı ile ilgili biriktirdiğimiz birçok nokta sizi tam anlamıyla kasvetli bir evreye itse de gerçekten hayal ettiğiniz işler, evraklarınız çok daha olumlu evrede söz konusu olacak. Korkularınız işlerinizle ilgili ise bu hafta bu akış, bu yenilik size mutluluk ve keyif verecek diyorum. Merkür Güneş Kavuşumu gerçekleşecek 16 e, Temmuz'da. Bu da sizin hayallerinizde, kendi işinizle ilgili yaşadığınız krizleri, özellikle de ortaklı alanlarda yaşadığınız problemleri daha rahat çözüp parasal evrenizi güçlendirmesinizi, ev araç konularınızla ilgili net karar vermenize yardımcı olacak. Bence şanslı, oldukça keyifli, oldukça dokunulacak hedefler sizi bekliyor diyorum. Ee, çalışan evli çiftlerimiz için yeni işler, yeni arayışlar için bazı fırsatları gözden geçirmemiz gerekiyor. Özellikle ee, Size gelecek teklifi eşinizle ortak karar verirseniz daha şanslı olacağınızı ve bu konuda parasal evrenizi güçlendirmenize yardımcı olacak. Serbest iş yapıyorsanız ortaklı alanlarda da parasal ka kaoslar ve birikmiş bazı borçlar için e, i̇stediğimiz evreyi daha rahat bir şekilde toparlamak, yeni paralar, yeni imkanlar söz konusu olacak. Özellikle de ailenizden destek almak istediğiniz ya da ailenize müjdeli bir haber verebilir ve bu müjdeli haber aile bütünlüğümüzü ve aile yapımızı daha çok güçlendirecek diyorum. İlişkiler konusunda yeni başlamak istediğiniz konusunda şans fırsatı ve fırsat kapıları yaratacaksınız. Ve olmadık yeni aşklar içinde hevesler, heyecanlar, renklilikler sizin hayatınıza fazlasıyla dokunacak. Özellikle iş çevrenizde etkilendiğiniz bir kişinin size karşı doğru ifadesi hoşunuza gidebilir. Bu ara e, tatil enerjiniz olduğu, olduğu kadar çok fazla yoğun enerjimizi tatille şifalandırmak istiyoruz kendimizi yeniden var etmek istiyoruz ve bu enerji sizin iç ve dış dünyanızın yorgunluklarınıza atmanıza yardımcı olacak diyorum. Her şey önemse şununuz uzmamanız gerekiyor. Yeni evi alacağınız yatırım size uğur ve bereket getirecek. Çocuklarınızla alakalı son zamanlarda huzursuzluklar, korkular, kaygılar vardı. Onların eğitim hayatıyla ilgili de güzel sevinçler yaşayacaksınız. Evli çiftlerde gereksiz tartışmalar hat safhada olabilir. Mümkün olduğu kadar bunları toparlayalım. Özellikle eş soyunuzdan kaynaklı kadınlardan kaynaklı dedik Kudular, evliliğimizi yıpratıyor olabilir. Biraz kadınları evliliğimizden uzak gerekiyor. Farklı bir şehir, farklı bir toprak anlaşması ile ilgili baba ocağınızda yeni anlaşmalar haklarınıza ait noktada. Bütün alacaksınız. Korkmanıza gerek yok diyorum. E, her şeyden önemlisi bu ara evlilik teklifi ya da evlilikle ilgili kararlar net konuşmaya doğru gidiyor. Bu da size mutluluk verecek. E, bir de uzun süredir görüşmediğiniz uz, uz, uz, çok uzun Geçmiş dostlarınızla sohbetleriniz gayet enerjik ve keyifli olacak. Ufak bir ailenize tatil sürprizi ya da onlara hediye alabilirsiniz. Onlar mutlu enerjiye geçiş sağlayacak. Ev hanımları bu ara... Evet en önemli şey evde eksik olan şeyleri eşinizin görmemesi ve sizi sevmemesiyle ilgili endişeleriniz var. O sizi seviyor da biraz kocanız iş ve para temposu olduğu için duyguları tam yansıtmak istiyor. Yasal mahkemeler konularımız Eylül ayına e, kayacak. O yüzden sabırlı ve endişe etmeyin. Sağlık olarak özellikle e, nodül ve boğaz ve göğüs ağrılarınıza ve alerjik e, aslıma dikkat edelim. Sevgi ve mutlulukla kalın efendim. Sevgili Boğalar nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Tabii ki herkes takip edebiliriz. Biz meslektaşlarımız çok kıymetli. Evet güzel boğalar, ee, özellikle akademik kariyerinizle alakalı güzel başlangıçlar söz konusu olacak ve hedeflediğiniz işinizle ilgili bitirilmesi gereken görevler, tamamlanması gereken rütbeleri yavaş yavaş hayatımızın içerisine alacağız. 13 Temmuz'da Dolunay, e, özellikle Oğlak'ta gerçekleşecek Dolunay hem e, iş gereği eğitimlerimiz hem de kariyerimizle alakalı tamamlamamız gereken bütün akademik konularda güzel şartlar, güzel kararlar vererek hayatınızın yörüngesini daha sağlam noktada. Özellikle yurt dışı ile ilgili beklentilerimiz, şehir dışı ile ilgili beklentilerimizde olumlu süreçleri kucaklayacaksınız ve size bu konuda çok güzel şans fırsatları söz konusu olacak. Bol bol seyahat etme dönemimiz başlıyor ama özellikle tatil enerjiniz sizin yeni iş kapıları ve oluşturmak istediğiniz fırsatlarla ilgili inanılmaz değişecek ve kalbinizi yeniden yaratmak istediğiniz işlerle ilgili çok güzel imkanlar, fırsatlar var. Bir gözden geçirelim. Yapmış olduğumuz hataları tekrar inceleyelim. Yeniden doğmuş gibi hayata bu hafta atılalım diyorum. Ee, evet özellikle de 13-16 Temmuz'da Merkür Güneş Kavuşumu sizin ailevi alarak yaşadığınız ev konularınız, tadilat, tamir konularınızla alakalı noktada daha net karar vererek satma kararı içerisinde olduğunuz malınızla doğru şekilde anlaşma yapacaksınız ve bu anlaşma size daha güzel bir ev kapı ya da oluşturmak istediğimiz evimizle ilgili huzuru dengeliye dengelemeye sağlayacağız. E, kurumsal büyük bir alan ya da devlet alanı ile alakalı bazı krizleri görmemezlikten gelmemeniz gerekiyor. Ben nasıl olsa korunaklı noktadayım diye, diye olabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar siz de temkinli olmanız gerekiyor. İş arayanlar için pozitif bir enerji, yakın dost yakın çevrenizle alakalı yapacağınız iş görüşmeleri olumlu derecede hayatınız içerisine renk katacak. Hani bu Enerjide bu gideceğimiz dinlenmede kendinize iş konusunda nereye ait olduğunuzu bulduğunuz takdirde size başarısızlık görmüyorum. Çok da şanslı olacağınızı düşünüyorum efendim. Sevgili boğalar, ailenize ait miras ve ailenize ait çözülmesi gereken uzak akrabalar, yakın akrabalarla ilgili hırala gürele tartışmalar söz konusu olacak. Aileniz ve kardeşleriniz ya da baba köklerinizden yaşanacak krizlere de açık olmanızı öneriyorum. Bu ara bir kiracınız ya da bir mal, mal sahibinizle ilgili tartışmalar ve bu tartışmalar kırıcı olabilir. Hani apartmanı yıkacağım dersiniz ya. Böyle bir apartman yıkma ruhunuz var. Bence artık taşınma vakti. Kimsenin düzenini yıpratmayın. Özellikle ilişki konularınızla alakalı. Uzun süredir aranızda mesafe varsa ve artık bu mesafe birleşme edilmesi söz konusu getiriyor ve eğer ki ilişkiniz çok uzun solukluysa evlilik ve düzenimizle alakalı noktada çok güzel başlangıçlara doğru ilerleyeceğiz. Bu ara aile büyüklerimizde sağlık problemleri yaşanabilir ve her şeyden önemlisi anneniz ve ablanızın sağlığına ya da hala teyze sağlığına dikkat etmenizi öneriyorum. Evet kendi işini yapanlarda da çok güzel fırsatları kapatmak, ortaklı sistem farklı bir alanda yer almak isteyebilirsiniz. Bence siz artık yeniliğe yeniliklere açıksınız. Hiç korkmanıza gerek yok. Uzun süredir iş Mahkemeleriniz, parasal mahkemelerinizle alakalı. Eylül, Ekim daha doğru süreç. Şu an beklentiniz varsa imkansız almanız gereken bir para hayatınıza girmesi gereken konularla ilgili bir borç mevzusu var o vermeyecek bunu kabul edin yasal süreç başlatırsanız sevinirim evet nişanlı olan ya da evlenmeyi düşünen sevgili boğalar için tam avustos temmuz çok hareketli bir nokta bayram sonrası çok yoğun bir etelaşınız olacak eviniz ve enerjiniz uğurlu gelsin uzun soluklu adını koyamadığınız ilişkinizde de ciddiyet evresi var kafanızda unutmadığınız biri varsa yeni bir aşk var yeni renk Var. Evli çiftlerimiz özellikle kendi aranızdaki pürüzleri yavaş yavaş iyileştirmek isterken bir yandan da kadınlar düzelmeyeceği için eşinize boşanma evresindesiniz. Bir şans bu evliliği hak ediyor ve çocuklarınızla alakalı da güzel bir tatil enerjisi onlarla eksik yönümüzü toparlarsak gelecek hayatlarına daha sağlıklı dokunabilirsiniz dedim. Evet sevgili ev hanımları evet mutsuzsunuz yorgunsunuz enerjiniz hiçbir şey kaldırmıyor herkesten çok sinirlisiniz sevgili gençler ailenize kendinize çevrenizdeki insanları gözden geçirmeniz lazım zarar görebilirsiniz. Sağlık olarak göz ve e, alerjik enfeksiyonlarımız, boğaz modülleri Dikkat etmemiz lazım. Uzun süredir yapmak istediğiniz bir e, deniz yolculuğu vardı. Bu denizde şifa sizin üzerinizde olsun. Şans bereketiniz var. Rabbim size şansla birlikte dokunsun efendim. Hoşçakalın. Sevgili ikizler, abone olmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Sevgili ikizler, özellikle iş hayatınızla, iletişimle alakalı detayları ve sektör çalış, sektörde çalıştığınız insanlarla aranızdaki gergin dönem bitiyor. Daha ılıman, daha sakin, daha keyifli bir sürecin, bir yandan da işinizin vereceği yoğunluk ve bu yoğunlukla alakalı kimseye kafaya takma enerjiniz yok gözüküyor. Bunu e, ön planda tutalım lütfen. Merkür artık kendi enerjisinde, yeni burcunda, yeni noktasında olduğu için siz de daha duygusal, daha romantik enerjiye geçiş sağlayabilirsiniz. Bu ara takdir görmek, işinizle ilgili onere duymak ve bunlarla alakalı başarınızla ilgili hak ve prim konularınızla ilgili noktaya artık masaya yatmalı. Bu benim hakkım dediğiniz evrede biraz daha sabırlı olacaksınız. Haklarınız yavaş yavaş size verilecek. 13 Temmuz'da muhteşem bir Dolunay Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek. Bu daha çok sizin rahatlama süreciniz, parasal hayatınız, harcamalarınız, yaşadığınız konuları zaman zaman içerisinde hesapsız harcadığınız paralarla ilgili daha temkinli, daha hayatınızla alakalı görmeniz gereken noktaları belirleyecek. İşte de yaptığınız ve pürüz, pürüzsüz gördüğünüz, aman ben pürüzsüzüm dediğiniz noktadaki gerçek enerjiye var olacaksınız. Bunu doğru Yaptığınızda da iş ve kariyer ve emek verdiğiniz birçok şey size yavaş yavaş sunuşa doğru yani borçları sıfırlamak. İş hayatımızdaki hataları sıfırlamak, kendimize ait alanları temkinli ve kurallı şekilde götürmeyi gösteriyor. O yüzden kendinizi kısıtlamadan enerjinizi, ruhunuzu verimli şekilde yapın. Rabbim size daha güzel kapılar yaratacak. Özellikle devlet ya da kurumsal yönetim, yöneticilerle alakalı krizler sizinle alakası yok. Ama üst düzey ani değişimler söz konusu olacak. Ve şirketinizde çıkartılmalar, bu tarz konular gündemimizde olabilir. Dikkatli olmanız öneriyorum. Bu ara özel hayatınız daha revaçta. Aşk aşk aşk enerjiniz ruhunuzda keyif ve aşık olma enerjiniz daha hat safada. Evet yeni aşklar, yenilikler, yeni oluşumlar size özellikle Merkür güneş tutulmasından sonra Güneş kavuşu, Merkür Güneş kavuşumu 18-16 16 Temmuz'da gerçekleşecek. E, ve bu enerji size mutluluk ve keyif verecek. Unutmayın. Yeni aşk Yeni mutluluk, yeni huzurunda tadına varacaksınız. Aile içerisinde eşinizle aranızda gerginlikler, huzursuzluklar, uzun süredir birbirinizle inatlaşan ve saçma sapan her şeyi ben biliyorum havasındaki dönem daha sakin bir evreye girecek ve anlaşıl noktayı sağlayacaksınız. Aile ortaklı işleriniz varsa da kaos dönemiyle ilgili konuşma yanlış anlaşılmalar, yanlış toparlamaları birbirimize ait süreçleri daha sağlam şekilde ifade edeceğiz güzel yani. Devletle ilgili yasal ev, evrak, yasal mahkemeniz yasal sonuçlarınız varsa ertelenecek ama eninde sonunda bir cezanız var. Şimdiden aynı hataları yaptığınız takdirde uzun soluklu haklarınızı ziyan edebilirsiniz. Yurt dışı evraklarınız yurt dışı ile ilgili oluşturmak istediğiniz ve çocuklarınızla alakalı yapmak istediğiniz fikirler sevgili gençler yurt dışı ile ilgili fikirleriniz varsa gayet olumlu. Ailenize bu konuda da büyük onur ve şeref vereceksiniz. Sevgili anneler çocuklarınızın yurt dışı kapısını endişe etmenizi istemiyorum. Evet aşık oldum ve bana karşı duyguların olmadığını düşünen Sevgili ikizler, yepyeni bir insan var. Evet, o kişinin cesareti yok. Biraz ürkek çıktı, haklısınız. Ve siz de her şeye takılıyorsunuz. Takılmayı bırakın. Yeni aşk, yeni heyecan size gayet mutluluk verecek. Kardeş, kuzen, yakın akrabalar arasındaki yaşanacak bazı karışıklıkları gözden, gözden kaçırmamak lazım. Kırıcı ve dilinizin kemiği yok. Kendinizi bir düzeltin. Bu arada... Gideceğiniz seyahat, gideceğiniz deniz enerjisi ya da köyünüzle alakalı enerjide kendi ruh ruhsal dünyanızı, ruh enerjinizi düzeltirseniz yeniden şarj olmaya, yeniden gerçekleri görmeye ihtiyacınız var. Yani başlatmak istediğiniz hayat çok kolay ama siz o kadar zorlayıcısınız ki her şey olmayacak gibi davranıyorsunuz. Hayatta her şey sizin için var, unutmayın efendim. Evet, ev konularınızla alakalı noktada uzun süredir özellikle evde yenilemek istediğiniz, mapeller canlar, yatak odası. Ekonomik gücünüzü toparladıktan sonra istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ağustos sonu gerçekleşecek. Şu an gidin tatilinizi yapın, gelin. E, yurt dışı işi yapanlar için de fırsat kapılar ve yurt dışında çalışma hayatınız söz konusu olacak. Ya da yurt dışında yaşıyorsanız ev anahtarınızın mutluluğunu tadacaksınız diyorum. Sevgili ev hanımları, aman abuk subuk şeylere kafayı takmayın. Aşk konusunda da boşanma ve ayrılık kararı veren çiftlerde tekrar aile barıştırması var. Bu aile barıştırması tekrar bu ilişkiyi gerçekten size iyi gelir. Aslında şöyle söyleyeyim. En düşük enerji gününüzü söylediğim takdirde de 14-15 enerjinizin en düşük noktası. Parasal konusunda da ayın 10, 16'sı ve 17'si şanslı. Aşk konusunda da özellikle dikkat etmemiz gereken... 12-13 sizin için uğurlu dönem. Sağlık olarak saç dökülmemiz, bel ağrılarımız olabilir. Dikkatli olun efendim. Sevgili yengeçler, güzel ailem. Beğen, yazı yaz, destekle ve benimle kal. Herkese git ama beni de destekle. Sevgili yengeçler nasılsınız güzel ailem? Şunu demek istiyorum. E, hayatınızla alakalı odak noktamız bu hafta para. ...harcamalar, işinizle alakalı para haklarınız... ...iş yerindeki haksızlıklar başkalarının primlerini konuşurken benim haklarımla alakalı noktada cesaretim yok. Ne zaman? Gidin cesaretinizi, bayram sonrası söyleyin. Çünkü hak ediyorsunuz ve çok emeğiniz var. Ve bu emek evresinde doğru enerjiyi alamadığınız için de çok huzursuzsunuz. Ve iş değiştirmek yeni bir alana geçmek istiyorsunuz ama fırsat kapılarınız yok. Evet yeni fırsatlar özellikle sizin en şanslı gününüz. Özellikle dikkat edin. 17 ve 17 13'ü arasında şanslı dönemleriniz var. Bu şanslı dönemlerde yeni işler, yeni fırsatlar olacak. E, mümkün olduğu kadar bu evreleri doğru değerlendirmeniz gerekiyor. E, Dolunay gerçekleşecek 13 Temmuz'da, Oğlak'ta. E, i̇lişkiler konusunda inişli çıkışlı hayatımız ve ters giden noktaları doğru görelim. Yani gözümüzü dört açalım. Nerede hata yapıyoruz? Nasıl hata yapıyoruz? Dilimiz hiç durmuyor mu? Sevgi anlamında neyi aradığımızı bulmanız gerekiyor. Ama 13 olan Dolunay sizin iş kariyerinizle alakalı hakim olmak istediğiniz ve başarmak istediğiniz noktanın ödüllenmesine doğru. Yani o döngü sizin mesela 18-19 Temmuz itibariyle haklarınızla ilgili kendinizi doğru konuşturacağınız bir evre. Yeni iş, yeni anlaşmalarla ilgili imzalarınız atılmış olacak ve hedeflediğiniz ve başarmak istediğiniz noktaya daha verimli ve daha sağlıklı var edeceksiniz. Bulunduğunuz noktada ekip arkadaşlarınızla rahatsızlıklarınız var. Yeriniz değişmesiyle ilgili imkanlar ve zorlayıcı kararlar içerisindesiniz. Zaten o onlarla anlaşamıyorsunuz. Yerinizin değişmesi sizin için daha mutluluk. Eğer işsizseniz ve hala iş konusunda ciddi anlamda bir noktada değilim ve ekonomik olarak çok daraldım diyorsanız çok yakın aile dostunuz ve çevrenizde inandığınız birinin size çok büyük bir destek olacak. 17-18 artık sizin iş kapılarınızla ilgili fırsatlar hayatınıza gelmiş olacak. Unutmayın. Yenilikler size iyi gelecek diyorum. Kendi işiniz, ortak iş, projelerinizle alakalı da tüm her şeye hakim olduğunuzda işteki aksilikleri görüp Doğru rotaya doğru ilerlemek ve sizin istediğiniz fırsatları da kendi gözünüzle. Toplantılar, yeni oluşumlar, telefon trafiği, mailler hepsi sizin kontrolünüzün altında olduğunda başaramayacağınız hiçbir şey yok. Sonsuz bir enerji ve hissiyat kalbiniz o kadar kuvvetli ki Allah size bu kalbi vermiş. Siz bazen kullanmasını bilmiyorsunuz. Hadi kullanın lütfen. Aşk konusunda sürpriz aşklara yenilik yeni umutlar, yeni hedefler ve özellikle hayatla ilişkilerde hep ters gidiyor yarabiliyor kalıyor. Gerçek aşkı, gerçek duyguyu bulamıyorum. Benim öyle bir inancım yok diyorsanız ee, yani güneş-merkür e, kavuşumu gerçekleşecek. Gökyüzüne doğru dilek dile ki doğru kalp sana dokunsun. E, da. Eski ilişkim geri gelir mi? Ben ona karşı hala öfkemi yenemiyorum diyorsanız tesadüf karşılaşmalar var. Ama hayatta siz ona ait değilsiniz o da size ait değil. Yeniliğe ihtiyacınız var diyorum. Evli çiftlerimizle alakalı noktada da hıralı, göreli her şeyi sorun edip kendi içinizde tartışmalar. Bu kadar sevip ne kadar zıt karaktersiniz. Sadece eşiniz sevgisini ifade edemiyor. Siz de ona devamlı aynı şeyleri tendit pilavı gibi konuşuyorsunuz. O yüzden ilişkiniz yorgun. Ya ilişki terapisti ya da artık birbirinizi doğru tanımanız vakit var. Bazı yengeçlerde de özellikle bu ay o kadar büyük bir tartışma ve aile arasındaki yaşanacak krizler o kadar Yoğun olacak ki boşanma dediğimiz noktaya doğru gidecek. Aman dikkatli olun. Boşanmak isteyenler özgürlüklerine kavuşacak. Merak etmeyin diyorum. Bu ara söz nişan kararı içerisinde olan sevgili yengeçler evet ee, güzel bir enerji, ailelerin tanışması ve doğru noktaya ilerleyeceksiniz. Ev alım, satım konularımızla ilgili de acele karar vermenizi istemiyorum. Yeriniz değerli. Biraz daha parayı burayı satarsanız üstüne ekstra bir oluşum yaratamayacağınız için bunu bir yıl sonuna doğru görelim. Daha sağlıklı diyorum. Ee, sırt ve boyun bölgelerimiz ve özellikle genital üreme organlarımızla alakalı krizlerimiz olabilir. Sevgili hanımlar simir testi yaptırmayı unutmayın. Çünkü bir risk enerjiniz var gözüküyor. İhmal etmeyin. Sevgili gençler kendinizle ilgili hedeflediğiniz birçok nokta yurt dışı ile ilgili varsa yol kapınız aydınlık ve eğitim hayatınızda başarmak istediğiniz nokta sizin için daha sağlıklı ve keyifli. Aşk konunuz özellikle bu hafta 14-15 en şanslı gününüz ee, psikolojik olarak en kötü ve en iğrenç günün benim ne zaman derseniz e, büyük bir ihtimal 17'si e, senin enerji böyle diplerde gözüküyor. Sevgili hanımlar çocuklarınızı çok fazla yoruyorsunuz ve yıpratıyorsunuz. Bunları yıpratmayın onlar sizin en kıymetlini istiyorum. Öpücükler yolluyorum Allah'a emanet olun iyi haftalar. Sevgili aslanlar beğenmeyin. Yazmayı, değer vermeyi, ben, benim, beni büyütmeyi unutmayınız. Özellikle şunu demek istiyorum. Her şeyin pozitif sinyallerini alıyorum. Enerjiniz çok yüksek. Yani bunu hissediyorum. Bu olacak diyorsanız sinyalleriniz doğru ilerliyor. Yani size verilecek şanslar ve yine pozitif enerjiler, iş kapınızdaki yavaş yavaş tamamlamak istediğiniz adımlar, gerçekten muhteşem bir enerjiye doğru gidiyor. Hedef noktanız oluşturmak istediğiniz birçok şey için hızlı ve yukarıya doğru çıkışlarımız var. Doğru adım atmanın ne demek olduğunu ve işinizle alakalı hedef noktanızın neresi olduğunu kendi çapınızda ve emeklerinizle alacağınız gökyüzündeki sinyallerle muhteşem başarı ve şans enerjilerinizin Fazlasıyla açık olacağı ve bunları doğru yönlendirdiğinizde size kocaman bir enerji patlaması diliyorum. 13 Temmuz'da gerçekleşecek Oğlak'taki Dolunay e, tamamlanması gereken işlerimiz, ortaklığı, toplantılar, bitirilmesi gereken projeler, kafamıza koyduğumuz birçok şeyle ilgili altyapı sağlamanın kolaylığını tatacaksınız. Ve en önemli şey de terfi. Konum değişimi, mertebe değişiminizle alakalı noktada mesela zam değişimi konusunda yenilikler, yeni fırsatlar, yeni oluşumlar daha rahat. Yeni bir fırsat iş kapısı beklediğiniz haberle ilgili de burada olumsuzluklar olsa da siz başka bir yerden bir teklif enerjiniz var. Bunu değerlendirebilirsiniz. Kurumsal ve büyük alanlarda ve devlette çalışanlar için... Ani yön değişimi, konum, masa ve alandaki komple belki bina değişimi bile gerçekleşebilir. Evrak ve toplantılarda dikkatli olun. Herkesin gözü sizin üzerinizde olacak. Hata yapmanızı bekliyorlar ama ben pozitif enerjiyi size Üflüyorum. Hiçbir şey olmasın sizlere diyorum. Yeni iş bekliyorsanız biraz daha sabırlı ve enerjinizin daha yüksek olması gerekiyor. Umutsuzluklarınız var, korkularınız var. Başaramayacağım enerjisi. Özellikle yurt dışında yerleşmek, iş beklentiniz varsa bu olumlu. Hadi hayırlı olsun destek ve gökyüzü ve Rabbimin desteğiyle kapılarınız fırsat yaratacak. Bulunduğunuz şirket yurt dışı ile alakalı bağlantısı varsa gidip gelme. Evraklardaki pürüzler olmayacak. Hedef noktanıza doğru. Hatta özellikle mühendis ve Doktorsanız çok güzel fırsat ya da akademisyenseniz çok güzel fırsatlarınız var gözüküyor. Eğer e, devlet kadrosunda polis, memur, belediye ile alakalı bağlantılarınız varsa ani yol değişikleri, e, bununla ilgili mücadeleleriniz başlayacak. Lütfen ani sinirlerden uzak durmanız gerekiyor. Evet 16 e, Temmuz'da Merkür-Güneş kavuşumu, aşk hayatımızla alakalı odaklandığımız bir ilişkinin ani bitişine ve şoklarda olacaksınız. Ve özellikle bu sizi biraz yıpratabilir. ...ve eski e, ilişkiniz size sinyaller yolluyor. Neredesin seni özledim diyerekten belki e, kalbinizdeki öfkenizi, içinizdeki acıyı bastıra bastıra cezasını verebilirsiniz. O bunu hak etmişti biliyorsunuz diyorum. Özellikle yeni başlayanlar için bu ilişki doğru adımlara ve aile, kuzen, yakın dostlarla tanıştırma enerjiniz var. Birbirinize ait rüzgar güzelliklere doğru gidiyor. Bu arada nişanlanan çiftlerde tartışmalar var aileler karışıp birbirinize küskünlükler olabilir. Lütfen sakin olun. Siz birbirinizi çok seviyorsunuz. Evli çiftler ve çalışan evli çiftlerimizle alakalı özellikle hanımınız ...ya da beyninizin iş değişimiyle ilgili yaşayacak krizler biraz ev mesafemizi görebilir. Mecburen ev taşınmamıza sebep olabilir ama tatilde pozitif enerji, ruhumuzu yukarı çekiyoruz. Yoga, medita yoga meditasyon, enerjisine şifa gibi gelecek. Hiç korkmayın. Alım-satım konularımızda hızlanacak kararlarınız var. Özellikle amca, hala soyumuzla alakalı bazı krizler gündeme gelecek... Bunlar da bizi yıpratabilir ve biraz yıpratıcı evreler söz konusu olabilir. Tezleriniz tamamlanması gereken görevlerinize dikkat etmemişim şurada. Tezleriniz tamamlamanız gereken görevler eğitim ve kariyer anlamında dil eğitiminizle ilgili eksik noktaları da bir an önce uzman terfisi almanız gerekiyor uzman bir şekilde başarmanız lazım bu ara rüyalarınız hisleriniz çok kuvvetli enerjiniz yüksek tadına varın diyorum sevgili gençler aşk arayı hatalara maruz kalabilirsiniz bu ara bağımlılıklarınız fazla çocuklarımızı kontrol edelim sevgili ev hanımları bırakın banyo dağınık olsun bırakın mutfak dağınık olun şu tatilde en azından nefes alın kimseyi duymayın siz şifalanmaya ihtiyacınız var şifa haftanız doğru değerlendirin bir de hamilelik, çocuk düşüncesi olan haneye sürpriz bir gebelik var. Özellikle şunu demek istiyorum. Enerjinizin en yüksek evresi 12 ve 11 size uğurlu ve bereketli gelecek. Dilek dileyin, şans kapınız aydınlıkta diyorum. Bu ara kronik sağlık problemimiz, kronikten kaynak ya da genetik sağlık problemlerimiz gündeme gelebilir. Dikkatli olun. Göz kurumanız var. Gözlüğünüzü değiştirmeniz lazım. Hoşçakalın. Sevgili başaklar nasılsınız? Beğenmeyi, yazmayı, emeğe emek vererek saygı göstermeyi unutmayınız. Sevgili Başaklar, özellikle bu hafta iş konularınızın çok daha, yani tatilde bile devamlı yazmak, ya etmek, kafanız devamlı işle alakalı pürüzleri çözmek, yani bir türlü bir şeye takılmış... Hani takılan makine bozulur ya tekrar başa Beyin şu an tekrar tekrar tekrar başa sarıyor. Mümkün olduğu kadar enerjimizi pozitifle iyileştirmemiz lazım. Fazla hassas, fazla duygusal, fazla detaycısınız. Sevgi detayı da önemli. Sevilme detayı. Tam mutluluk haftanız. Yaşanacak en keyifli hafta. Bunu fazlasıyla hissedeceksiniz ama bu devir dönüyor ya devamlı. Fanusta böyle. Bu fanuslardan vazgeçtiğinizde çok güzel başarılarımız söz konusu olacak. 13 Temmuz'da muhteşem bir oğlaktaki dolunay sizin hayatınız, aşk hayatınız böyle verimli destekleyecek ve verimli destek desteklerken olmak istediğimiz kalbe çok iyi şekilde dokunacağız. Bu ara flörtler, duygusal yönler, enerjiniz çok fazla şahşal olacak. Nişanlanmak, sözlenmek aynı evet. Geçmek. İlişkimizdeki karı koca hayatımızdaki krizler komple bitmiş. Daha mutlu ve daha keyifli ebeveynler, çocuk sevinci, çocuk düşünme heyecanına gireceğiz. Yani bu dolunay bizim hayatımızda. Farklılığı, farklı olmayı, ilişkilerdeki mutluluğun tadını çıkartmanızı gerçekleştirecek. Ee, 16 Temmuz'da Merkür-Güneş Kavuşumu iş konularınızla alakalı fazlasıyla hedef noktanızda var oluşunuzu kutlarken siz yeni işler, yeni anlaşmalar, yeni ekip, yeni kurumla alakalı noktada kendinize e, alanı kontrol hakimiyet içerisinde olacaksınız. Fazlasıyla başarmak istediğiniz, işinizle ilgili büyütmek, hedef noktanız, marka olmak ya da işinizde benim demek için şu enerjiyi bu hafta yani tatil haftamız, deniz enerjimiz, aile büyüklerimizle geçireceğimiz vakitler sizi fazlasıyla neredeki hatanızı bulmanıza yardımcı olacak ve iş konusunda hedef noktadığınız basamağa doğru ilerliyorsunuz. Rabbim size öyle bir güç vermiş ki o güç size hem para konusundaki aksilikleri hem de içinizdeki korkularınızı yenmenize yardımcı olacak. Mutluluk işte mutluluk, başarmak başarmış olacaksınız, almak yeri alacaksınız. Yani öyle bir enerji yüksek bir hafta bence siz planlı plansız programsız başlayacaksınız. Allah siz öyle bir noktaya yetecek ve gökyüzünün desteğiyle birlikte konum ve mertebelerinizde ciddi değişimler söz konusu olacak. Devlette ya da kurumsal alanda yer değişimi, kurumsal alanda olanlarda ufak tefek değişimler ve prim konularınızla alakalı olmasa yaratması gereken mevzular, geçmiş iş mahkemeniz ya da bulunduğunuz haklarla ilgili artık net konuşma haftanız. Devlette çalışıyorsanız yerinizde değişik bir şey yok. Yerinizde değil de genel yöne, genel sistemde denetimler, sürpriz olaylar olacak. Saatli, düzenli gitmenizi istiyorum. Bu ara e, şunu unutmayın. Çocuklarınızla ilgili yaşadı, yaşanacak krizler olabilir. Onlara gereksiz bağırmalar olabilir. Onları yoruyor olabilirsiniz. Biraz daha çocuklarla alakalı iletişim evresini daha doğru sağlamamız lazım. Yurt dışı ile ilgili sevgili gençler sevgili iş gereği gidecek insanlara sesleniyorum. Bu fırsatlarımız fazlasıyla var. Yani siz Allah katında hedeflediğiniz birçok şeyde yavaş yavaş orada yerleşmek, orada iş kurmak, orada sistem ve işinizin buray ile alakalı bağlantısını oraya itmek istiyorsanız büyük fırsatlar var. Yeni iş bekleyenler evet mutluka haberiniz var. 18-19 artık sizin iş kapınız. Artık fırsatlar konuşturulma, çağrılma döneminiz söz konusu olacak. O yüzden hiç beklenmedik güzel bir iş size mutluluk verecek. Babanızın ya da büyüklerimizin sağlık problemi olabilir, baba özlemi olabilir. Bir mezar ya da ne bileyim küsseniz bir barışma adım atabilir ve bu içinizdeki baba öfkenizde tam anlamıyla ee, varoluş evresinde kutlayabilirsiniz. Ee, yani en azından içinde ağlamak istiyorsanız ağlayın. Evli çiftlerimiz için sürpriz yenilikler, ev almak, ev taşınmak, yeni eve geçmek gibi fikriniz var ama evinizce tardilat edin. Yeriniz değerli ve kıymetli. Aileniz sahip gelecek bir parayla da yeni yatırım yeni yatırım yapmak size daha keyif verecek diyorum. Sevgili ev hanımları ya da çalışan çiftler, karı kocalar. Bence aile dışarıdaki insanlar tarafından çok fazla etki altında kalıyorsunuz. Eşiniz ya da hanımınız sizi çok seviyor. Bu ilişkiye tekrar bir şans. Birbirinizle özel hayatımızı, yatak hayatımızı düzeltmemiz lazım. İlişki terse gidiyor diyorum. İhmal etmeyin. E, bu ara evlenecek çiftlerimiz için de aile desteğiyle ev alınacak. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sağlık olarak diş eti iltaplarımız, diş eti kanamalarımız e, ve üst taraftaki e, kaplama altındaki iltihaplara dikkat edelim. Seyahatler, kararlar sizin. Özellikle gün en yani şöyle size, bu hafta hem enerjiniz çok yüksek özellikle 14 ile 10 arası yani 10 14 arası size çok uğurlu bol bol dua edin enerjinizi yüksek tutun. Sevgili teraziler nasılsınız? Beğen tonu yazı yazma ve bana saygı ben de size saygıyla devam ediyorum. Sevgili teraziler özellikle aslında hiç kendinizi şanslı, hiç kendinizi mutlu, hiç kendinizi keyifli hissetmiyorsunuz ama en şanslısı sizsiniz. Farkında değilsiniz, farkında olmayacaksınız bazı şeylere. Hatta hiçbir şey umurumda değil. Şaka gibi bir hayat yaşıyorum. Yani iş aynı döngüde, hayat aynı döngüde, ne yapıyorsam aynı döngüde dönüyorum. Aslında çok şanslı bir haftanız. Yani çok güzel işinizle alakalı fırsatlar, hayat size yeniden senaryonun oyunun sahnesini kuracak. Siz hala frank, fragman yapıyorsunuz. Fragmanı bırak sahnenin oyununa gel ve işindeki hak ediliş evreni al ve sana ait noktadaki mutluluğun tadına var diyorum. Yani iş konularınızla alakalı çok güzel fırsatlar, iş imkanlarınız ve parasal konudaki eksik gördüğünüz birçok noktada çok büyük bir rahatlık ve bu rahatlıkla birlikte kendinize çok olumlu yerinizi belirlemek, eğer kendi işinizi yapıyorsanız daha büyümesi, ekstra kazançlar ve alandaki alanı büyütüp daha kendinizi büyüteceğiniz bir evredesiniz. Bakın Kendinizi öyle hissetmiyorsun. Uyan, bunu dinlerken kendine gel. Tüm Allah'tan şans sana verilmiş ve bu şansı doğru almanı öneriyorum. Çünkü sana mutluluk ve keyif ve güzellik her şeyden önemlisi sana dokunacak. Yani siz her şeyin en iyisini bu hafta kazanacaksınız. İşiniz, patronunuzdaki krizler çözülüyor. Ekip arkadaşımızla aramızdaki gerginlikler bitecek. Yani devletteki sorunlarınız, evraklı sorunlarınız daha rahat ve daha kolaylıkla halledeceğiniz bir evredesiniz. Hani net sonuç, net karar, net alım bu şekilde devam edeceksiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız da e, sosyal ağlarda, e, daha dijital ağlarda büyütmek kendimizi daha büyük noktaya doğru itmemize yardımcı olacak. Hadi siz kendinize ait noktayı güzelliklerde katmanız lazım. İşsiz olanlar için bu ara çok iş enerjiniz yok. Şunu demek istiyorum. Neden yok? ben e, Temmuz Ağustosu geçeceğim Eylül'de kendi ait bir noktayı bulacağım ama güzel fırsatlarınız var mümkün olduğu kadar bu fırsatları değerlendirmeniz gerekiyor bu arada gayrim Amerika alım satımınız çok hareketli kiralanma taşınma almak satmak konularınız e, çok ön planda olacak ha bence güneşin Aslan burcu geçişini e, geçişini sağlamanız sizin göz perdenizin daha çok açılmanıza yardımcı olacak Yani bu konuda 22, 22 Temmuz Güneş artık Aslan'a geçiş yapıyor. O tarihlerde bu dengeyi karar vermeniz sizin için daha olay ve daha evet dolunayda aile büyüklerimizle alakalı yaşanacak hasta ani krizler, ani kaoslar, kırılmalar, çatlaklıklar, kalp krizleri yaşanabilir. Ya da nefes alamıyorum panik atakları olabilir. Önemli bir şey yok. Panik yapmanız kesinlikle gerek yok. Aşk konusunda yeni arayış, yeni aile kurmak, yeni düzen, yeni düzende olmak size çok güzel gelecek ama sizin unutmadığınız ve yarım kalan ilişkinizle ilgili içinizde ki beddua artık size beddua gibi geri dönüyor. Bırak artık üstünden hani dışarıda su dök, tuzat, kurşun dök ne yapıyorsan yap. O olmayacak kabul et. Boşanmak isteyen çiftler kesinlikle ayırdınız. Kendi düzeniniz, kendi hayatınızla ilgili net karar verdik net kararlar verdiniz. Ama bu ara evli mutlu olan çocuk e, çiftlerimiz için de hem çalışma hayatınızdaki değişim hem tatille birlikte tekrar çocuk kararı vereceksiniz. Ve bu dolunay size çocuk konusunda hafifçe dokunacak. Şansınızı değerlendirin. Merkür güneş tutulmasını, e, Merkür güneş kavuşumu gerçekleşecek 16 Temmuz'da. Para, parayla alakalı noktada fırsatlarınız var. Altın alımı bu konularda ya da borçla alakalı noktada bir ...birçok şeyde de rahatlığımız söz konusu olacak diyorum. Yurt dışı taşınmaları, iş gereği gitmeniz gereken konularda fırsatlarımız var. Değerlendirin. Bu ara yöneticiler ve çalıştığınız insanlar sizi böyle tek gözle alkışlayacak biriniz olsun. Kıskançlıklar olsa da bol nazar duası okuyun. Çünkü nazara geleceksiniz ama şans sizden yana olduğu için şans, nazar ona da döner. Dert etme diyorum. Sağlık olarak belki de boyun fıtığımız, bel fıtığımız konuları Ama Aile büyüklerimizde sağlık pulizleri olacak. Bu ara evinizle alakalı değil de yazlık, toprak eviniz, köy evinizle alakalı yenilikler yapmak isteyebilir. Bu kapılardaki fırsatları yaratacağız. Eğitim konusunda, estetik konusunda bu ara cilt söz konusu olabilir. Yanlış botoks, yanlış tedaviler görüp cildinizde yamulmalar olabilir. Bu arada... Botox estetik uygun değil dikkat edin diyorum e, ama cilt dekelenbilir ne dikkat etmeniz lazım sağlık konusunda bu alerjik reaksiyon deniz alerjiniz olabilir güneş alerjiniz sizi yıpratabilir mutlu ve sevgili sevgiyle kalın hoşçakalın sevgili akrepler beğenmeyin yazı yazmayı unutmayın videomuz yukarı çıksın evet şöyle söyleyeceğim kendiniz biraz daha kötü böyle e, meraklı biraz daha dedikoducu ruhunuz artabilir İletişim evrenizde daha böyle kırıcı ve sert ifadeler ve iş yerinizde ciddi anlamda herkesi böyle gırtlaklayacakmış gibi hissedebilirsiniz. Ve buraya ait olmamak ve ben hak ettiğim nokta burası değil diyerekten isyan bayrağı içerisinde başlayabilirsiniz. Ama şunu unutmayın 13 Temmuz'da bir dolunay gerçekleşiyor ve Olak Burcu'nda sizin kariyer hayatınızla alakalı oldukça verimli, emek verdiğiniz ve mücadele ettiğiniz birçok konu için kapılarımız yavaş yavaş açılım evresinde ve kurumsal ya da devletteyseniz hak edilişleriniz, size sunulması gereken ekstra birikmiş paralarınız olabilir, işinizle alakalı primlerinizle ilgili bu konuşmalar gündeme gelecek. Bunları doğru noktaya doğru ilerletirseniz, olabildiğince işinizde başarı ve hedef noktanız aydınlığa kavuşacak. Merkür Güneş Kavuşumu gerçekleşecek 16, 16 Temmuz'da. Bu da sizin parasal konularımızı destekleyecek ve işinizle alakalı adımları daha doğru görerek insanların sahtekar evreleri neyse siz de onlar gibi davranı olarak etrafa farklı bir enerjiyle kavuş, kavuşacaksınız. Yeni iş yapanlar ve yerinde yeniyseniz ani konum değişimlikleri, değişim söz konusu olacak. Eğer memnun olmadığınız ve burayı bırakmak istiyorsanız istediğiniz bir alternatif nokta varsa bununla ilgili de güzel fırsatlar ve çevrenizden gelecek desteklerle birlikte çok güzel aydınlanmalar yaşayacaksınız yani emek verdiğiniz olmasını istediğiniz birçok fırsat var sadece içsel dünyanız buna inanmıyor ben emek veriyorum hala aynı noktadayım artık emekleriniz karşılığını almaya başlayacak diyorum dedim bile Yurt dışı ile ilgili yoğun tempolarımız, iş gereği, evraklarımız, meyillerimiz söz konusu olabilir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu ara patronlarınız, yöneticilerinizle devamlı seyahatler, iş gereği gitmeniz gereken noktaları unutmayın. Not almayı unutmayın. Valiz kaybı yaşayabilirsiniz. Eşya kaybı dağınık halinizden eşya kaybı yaşayabilirsiniz. Rica ediyorum dikkatli olunuz. Kendi işinizi yapıyorsunuz. Bu aralar ekonomik olarak zorlanacağınız bir hafta kredi çekmek, borç alma niyetleriniz olumlu oluşacak ama dolar ya da euro üzerinde borç almayı mümkün olduğu kadar az az kırpı kırpa ondan ondan desteğe de Türk parası almaya özen gösterin yoksa zorlanacaksınız. Satmaya çalıştığınız iş mekanınız ya da ortaklı bir noktanız varsa yeni anlaşma gerçekleşecek. Bu da size huzur ve keyif verecek diyorum. İş bekleyenler öncelikle kariyer konularınızla alakalı nerede ilerlemek istiyorsunuz? Yani sizin bu hayattaki çabanız ne? İş arıyorsunuz ama nerede ilerlemek istediğinizi bilmiyorsunuz. Artık ilerlemeniz gereken eksik gördüğünüz eğitimleri ya da yapmak istediğiniz konuları ön planata attığınız takdirde büyük başarı var. Aşk konusunda bence biraz daha sakin ve dingin bir enerji ve olmasını istediğiniz ilişkilerinizle alakalı noktada size uygun enerjilerde olmadığı için bu ara ilişkiye ara verme kafasındasınız. Bence şu an güzel giden bir ilişkiniz vardı. Ona haksızlık yapıyorsunuz, anlamıyorsunuz, onu dinleyin. Eski ilişkinizi beklemek, onunla ilgili umut ettiğiniz noktalarınız varsa, evet diyalog, ifadeler, duyumlar alacaksınız ama o sizde değil artık. Siz kendi yolunuza bakın. Evli çiftlerimiz özellikle bu ara... En ufacık şeyde krizler yaşayabilir. Aile, aile, kardeşlerden kaynaklı sorunlar ve para krizleri evimize ve evliliğimize zarar verebilir. Ve ortak bir aile binasında oturuyorsanız burada krizler ve bu krizlerden kaynaklı küskünlükler olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Evet, bu ara evlenme planı içerisindeyseniz güzel bir balaya enerjiniz var. Şimdiden biletleri alındı. Yolculuklar size iyi gelecek ve keyifli gelecek. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı nokta eşiniz işten çıkartılabilir, dikkatli olmanız gerekiyor. Yasal süreçlerimiz var, çözülmesi gereken boşanma davalarınızla alakalı. Bunlarda tekrar bir barışma enerjimiz var. Ama kişi değişmeyecek, bunu bilerek hareket etmeniz gerekiyor. Evli ve yeni evli çiftlerimizde de sürpriz kız çocuk sevinci söz konusu olacak. Babanızın size hak bıraktığı ev ya da toprakla ilgili kendi kardeşlerinizle krizler yaşayacaksınız. Bu malı almak için size davalar açılabilir. Haklı olduğunuz şeyde sakın kırılmayın, mücadelenizi verin. Sevgili ev hanımları... Çocuklarınızla ilgili iletişim keyifli ve güzel geçecek. Onlarla aramızdaki bağ toparlanacak ama sevgili gençler biraz daha otokontrollü ve sistemli hayata odaklanmanız lazım. Çok dağınık bir enerjiniz var bunu düzeltelim. Pilotanik takılanlar burada mısınız? Onun sizinle hiçbir alakası yok. Hayal dünyanızdan çık gerçek hayata bak. Sağlık olarak özellikle varis, siyatikler ve bacak ağrımız ve kırılmalara dikkat edelim. Hoşçakalın mutlu kalın. Sevgili yaylar. Beğen butonu, yazı yazma butonuna yazın yani bana size kanal yükselsin. Evet, iyimser bir haftaya giriş yapacaksınız. İşlerinizle ilgili hayal ettiğiniz noktaları yavaş yavaş toparlamak için ruh haliniz egemenliğine, özgürlüğüne ve kendinizi bulmanıza yardımcı olacağı bir hafta. Parasal konularda Dolunay'ın, 13 Temmuz'daki Oğlak Dolunay çok ciddi sizi destekleyecek. Olumluluk anlamında paranızla ilgili, beklentilerinizle ilgili asla gelmez dediğiniz noktalarla ilgili çok güzel destekleneceksiniz. İşinizle alakalı tarz değişimi yapacaksınız. Direkt işi bırakıyorum başka bir iş enerjisindeyim diyeceksiniz. O yüzden farklı işlerde gelecek teklifler sizi hem kendinize daha yükseltmenize hem de burada görünmez bir noktadayım. Yolumu değiştirmek istiyorum diyenler için güzel fırsatlarımız söz konusu. Bu ara kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız yöneticilerinizde kriz yok sizin ruhsal dünyanız eğlenceli ve keyifli olduğu için biraz lakayet bir enerjiniz olacak ama egemenlik ruhunuzun verdiği bir lakayetlik ama işinizde başarısızlık değil daha motivasyonunuz artmış ve yerinizle ilgili bu koltuk benim dediğiniz nokta o koltuk sizin unutmayın o siz o koltuğa aitsiniz ve hak edilişiniz size sunulacak bu ara ee, iş yerinizdeki sizinle ilgili rakip arkadaşlarınız ne yaparsa yapsın her şey sizin lehnizi olacak kazançta duruşta sizin evrenizde yurt dışı ile ilgili iş gereği yapılması gereken evraklar mailler konuşmalar toplantılar çok hareketli olacak ve sizin bu konuda başarınızı sonsuz alkışlıyorum özellikle spora, sanata merakınız varsa kendi noktanızda bu konularla ilgili yazmak, projelendirmek niyetiniz varsa kendi markanızı, kendi isminizi kendiniz yazmak istediğiniz noktaların başarısını sağlayacaksınız ve olmak istediğiniz siz artık isme doğru yol alacaksınız. Mer Merkür Güneş Kavuşumu gerçekleşecek 16'sında, Temmuz'un 16'sında. Yepyeni e, yatırım planlamalarız. İş ortaklı işler, işinizle ilgili büyütmek, hedef noktalarınızla alakalı kötü giden her şeyi iyileştirmek. Yani siz işinizi de iyileştireceksiniz. Tarzınız, alanınız, mevkiniz, duruşunuz muhteşem o evrede rahatlığa erecek. Bu ara iş gereğe gideceğimiz seyahatlerde eee Farklı alanlardan gelecek teknikleri değerlendirdiniz takdirde siz konum olarak da farklı bir iş kapınızın fırsatını yarar, yara fırsatını yakalayacaksınız. Devlette bazı krizleriniz, evraklarınız unuttuğunuz borçlarınız olabilir. Bunları ihmal etmeyin efendim. Akademik olarak kendinizle ilgili yapmak istediğiniz yeni düşünceleriniz var. Bu konularla ilgili adımlar attınız ve bu adımlar size başarıya doğru oluşturacak Ama yeni kurs merakınız var, sporla alakalı yapmak istediğiniz fikirleriniz var. Bol bol yapın. Bu size muhteşem bir dönüşüm ve muhteşem bir enerji patlaması yaratacak gözüküyor. Sağlık olarak belki son zamanlarda e, boğaz enfeksiyonlarımız ve kaşıntılarımız, alerji kaşıntılarımıza dikkat edin sevgili takipçilerim. Aşk konusunda... Bu ara ruhunuzu dinlendirmek, daha sakin kararlar almak, ilişkiyi zorlamamak, kendi ruhunuzu bulmak için ilişki hayatımızdaki kişiyle ara değil birbirimize doğru sohbet ederek yolu bulma evresinde olacaksınız. Uzun süredir aşık olduğunuz ve görüşmek istediğiniz insanla çok tesadüf bir konuşmanız söz konusu olacak. Ayrıldığınız bitmiş bir ilişki size tekrar geri gelip şans isteyebilir. Aman eskiye mazi geleceğe niyazi dediğimiz sözler var. Siz bunu bir kere gözden geçirin diyorum. Fil, film film küsmesin. Filmi seviyorum çünkü bu bana uğur getiriyor. Bu benim uğur kankim. Buna dokunmazsam uğurum bozuluyor. <gülüyor> Evli çiftler için özellikle bu aralar. Ev alım satım konularınızla ilgili net kararlar vereceksiniz ve evinizde ufak değişiklikler, yenilikler, yeni eşyalar söz konusu olacak. Bir de özellikle eşinizin prostat ya da damarlarla ilgili dikkat etmeniz gereken hassasiyeti var. İhmal etmeyin efendim. Yeni evli çiftlerimiz belki ailenizin desteğiyle onların evine geçiş yapacaksınız. Ama biraz siz o evde oturmak istemeyebilirsiniz. Bir sene sabırlı olun. Ondan sonra istediğiniz ev kapınız var ve olacak. Sevgili gençler, duygusallığınız hat safada sevmek ve sevilmek istiyorsunuz ama doğru insanı bir türlü bulamadınız. Biraz daha sabırlı olun ama kariyerinizle ilgili dil ve yabancı dilinizi güçlendirmeniz lazım. Bunlara özen gösterin. Çok fazla dışarı özgür ruhunuz var. Ve bu dönem üniversiteyle ilgili ya da hayatınızla alakalı başarıyıp başarmış gözüküyorsunuz. Gideceğiniz yolculuk size çok daha güzel. Ve yurt dışı ile ilgili de şans kapılarınız var. Sevgili ev hanımlarım, Yaptığınız en doğru şey, doğru ifade ederek evliliğinizi ve düzeninizi kurtardınız. Sizi destekliyorum, alkışlıyorum, tebrik ederim. Sevgili oğlaklar, beğeni, çık çık çık, yazmak, çık çık çık, sizin göreviniz, yorum yapmak benim görevim. Yeni hamleler, iş konunuzla ilgili çok güzel fırsatlar, borçlarınızla alakalı yeni adım atıp toparlama kararı içerisinde olacağınız fırsatlar yakalayacaksınız. Mümkün olduğu kadar bunları doğru değerlendirdiğinizde artık pürüzler... ...ve krizleri kendi evrenizde çözmüş olacaksınız. Bu arada kredi çekme fikriniz olabilir. Tüm borçları bir noktaya e, oturtmak isteyebilirsiniz. Doğru fikir. Ama e, fazla abartmadan ve kendinizi yormadan yapmanız lazım. Çünkü bir yeri kapatırken bir yeri daha sert şekilde tutmanız sağlıklı olmayabilir. Bu iş konularınızla alakalı yaşayacağınız ve bu dengelerle ilgili çok güzel süreçler sizi bekliyor. Yani iş hayatınızda olumsuz gördüğünüz... Ve asla yerim değişmez derken ani sürprizler, ani değişimler, ani iş konularınızda netlik kararlar söz konusu olacak. Çünkü 13 Temmuz'daki tutulma sizin oğlak sabit bir burçla e, gerçekleşecek. Bu süreçte hayatınızla alakalı noktadaki iş konularınızdaki sürpriz netlik Net kazanç ve kafanızdaki tüm soru işaretleri bitmiş ve kendimizi kariyer anlamında ispatlayacağımız nokta olacak. Parasal konularda tekrar tekrar netlik kazanmak istiyorsunuz. Tek bir nokta. evet kredi çekeceksiniz. Borçlarınızı alma verme konularımızı çok doğru şekilde dengeleyeceğiz. Daha rahat bir nefes almamıza yardımcı olacak. 16 Temmuz'da Merkür-Güneş kavuşumu gerçekleşecek. Bu süreçlerde de uzun süredir konuşmak istediğiniz insanlarla aranızdaki pürüzleri düzeltip... Yeni iş anlaşmaları, ortaklı işlerle ilgili de kazançları doğru noktada göstereceksiniz. Ve yerinizi büyütmek, yeni oluşumlar, yeni renkler katmak isteyebilir. Aceleci değil, mantıklı karar vermeniz lazım. Siz mantığınızı asla ters kurulanmazsınız. Bazen duygusal yönünüz sizi aşağı çektiği için farkında olmayarak evet diyebilirsiniz. Artık bu hafta evet'i geride bırakıyoruz. Hayır demeyi öğreniyoruz efendim. Evet, e, bu arada da kendi işinizi, pardon, devlette ve kurumsalda büyük bir noktadaysanız netlik kazanacaksınız. Ekip arkadaşımız, yöneticimiz, seyahatlerle ilgili eksik, uzun süredir çözemediğiniz evraklar artık olumlu imzalar atılacak. Gitmeniz gereken yurt dışı, şehir dışı seyahatlerinizle ilgili pürüzler kalkmış olacak. Vizenizde sıkıntınız varsa devlet de, dairesinde ya da mahkemelerle ilgili olumlu evrelerin sonucu alacaksınız. O yüzden size bu konuda biraz daha pozitif, Aktif ve rolünüz doğru noktada yön alacağınız gözüküyor. İlişki konusunda şunu demek istiyorsunuz sevilmek. Sürümcüm sürümcemede kalan her şeyi atıyoruz çöpe. Artık sevilmek, saygı duymak, değer görmek istiyorsunuz ve adını koyamadığınız bir ilişkinin size bir değeri olmadığına karar verdiniz ve yol ayrımı içerisindesiniz. Tebrikler. Bu ayrım sizin doğru noktanızı bulmanızı ve hayatınızla ilgili sorunları gidermenize yardımcı olacak. Evli çiftlerimizle alakalı noktada da bu ara... E, il, a, ilişkinizle ilgili, eşinizin iş krizi, sevgi ifadesinde sert konuşmalar, birbirinizi kıracak bazı olaylar sizi yıpratıyor olabilir. Bence ona biraz daha alttan almanız öneriyorum. Çünkü çok yoğun bir önem. Ev kredisi, araç kredisi, borçlarla ilgili kafası çok karışık. Bir de sizin bu konuşma uslubunuz onu çok fazla yoruyor. Onu kendi odasına kitleyin Ne hali varsa görsün. Sizin iş hayatınızda çalışan evli çiftlerimiz özellikle hanımların iş hayatı, banka, muhasebe, alım Satım sektöründe çalışanlarda prim ve maaş konularımızda netliğe kavuşacağız ve istediğimiz hedef var. Evliliğinizle ilgili pürüzler var. Biraz daha kontrollü olmamız lazım. Geçmiş özleminiz çok fazla var. Artık aşkta sınanmaktan yoruldunuz. Yeni ilişkiye başlayanlar için evlilik ve güzel bir süreçte devam edecek bir ilişkinin kutlaması var. Özellikle şanslı gününüz. 15 ve 14'ü çok iyi ve 13'ü çok iyi değerlendirmeniz lazım. En şanslı gününüz. En böyle enerjinizin yerde sürüldüğü günde 12. gün ve 11. gün böyle içinizdeki enerji yerlerde sürünebilir. Aslında enerjiniz çok yüksek. Aşk konusunda da özellikle e, la, laflara dikkat etmeniz gereken süreç. 14, 15, 16 laflarınıza, sözlü laflarınıza dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Aile büyüklerimizde sağlık problemi, ani yoğun bakımlar, ani krizler söz konusu olabilir. Sonu ferah olacak. Endişe etmenize gerek yok diyorum. Ev hanımları, bu ara kocanızın anası, babası, bacası, görümcesi, elçisi bunlar sizin kafanızı çok yoruyor. Lütfen evliliğinizi bu konuşmalar bitiriyor ve boşanmaya doğru gidiyor. Artık onları bırakın evliliğinizi kurtarın yoksa bu evlilik yol alıyor haberiniz yok. Çocuklarınızla ilgili de çok fazla onlara kontrol altındasınız. Biraz özgür bırakmanız lazım. Sevgili gençler aşk konusunda kendinizi bulamadım diyorsunuz ama aşk bu hafta size olumlu şekilde hayatınıza geçiş yapıyor. Öpüyorum efendim. Sevgili kovalar nasılsınız? Beğeni yazmak sizin göreviniz, yorum yapmak benim görevim. Odak noktamız iş. İş hayatımızdaki insanları gözden geçinir. Özellikle ekip arkadaşımız, patronumuz, yandaki, üstteki, kenardaki her yükezi böyle göz gözünüzle süzeceksiniz. Çünkü kendi hak ettiğiniz noktayı başkalarına kaptırdığınız için nerede hata yaptığınızı bulmaya çalışıyorsunuz. O yüzden artık bu hataları insanlara inanarak onlara güven verdiğiniz noktaları hayatınızdan geri tutup sadece kendi kontrolünüzün altına almak isteyeceksiniz. Gayet yapıcı Gayet e, polianacı, gayet pozitif insanlara gülüp kendi yolunuzu, güzel güzergahınızı çizmeniz için doğru bir hafta. Yani kendinizi bulmanız lazım. Çünkü dokunduğunuz herkes şifa buluyor. Siz yerinizde kalıyorsunuz. Artık bunları geride bırakın. Çünkü bu tutulma sizin içsel ruh dünyanızı çok iyi şekilde iyileştirecek. Kafanızdaki meşgul olan tüm konular artık netliğe kavuşacak. Belirsiz gördüğünüz, olumsuz gördüğünüz, mesleki anlamda da psikolojik baskılardan kurtulup bütün engelleri aşacaksınız ve kendinizi bulmak için doğru bir evreye hatta gerekiyorsa bu konularda merhamet yönünüzle ilgili destek alabilir. Bu konunuzdaki duygunuzu iyileştirmeniz ve hani sebep sonucu artık sizde sonuç sebep. Suç da sizde iyilikle, iyilik mağdurusu ...o yüzden bu evreyi geride bırakmanız lazım. Kurumsal ya da devlette çalışıyorsunuz. Devamlı oranın gergin hali, mutsuz hali sizin yeni iş arayışlarınıza doğru ilerletiyor. Ve buraya ait olmadı. hayır siz buraya aitsiniz. Sadece o insanlar oraya ait değil. Siz oyuncu değilsiniz, düzsünüz. Orası sahneyi çok iyi oynuyor. Siz sadece sade kalıyorsunuz. Siz de onlar gibi olduğunuz takdirde hemen konumunuz ve mertebeniz değişecek. Kendi işinizi yapıyorsanız kafanızda devamlı bu iş bana uygun değil, yeni bir iş bulmam lazım. Burada ekonomik olarak çok daralıyorum. Hayır o iş size doğru da sizin beyniniz oraya doğru değil. Gerekiyorsa buraya bir yönetici, yeni, yeni sistem, yeni oluşum yaptığınız takdirde burası kendi sonucunu ve kazancını doğru ilerletecek. Sizin buraya inancınız yok. Lütfen doğru kararlar vermeniz lazım. Bu tutulma özellikle ilişki hayatınızla alakalı uç noktaları da temsil edecek. Yani ilişkim nereye gidiyor, ne yapıyor, seviyor mu, sevmiyor mu, ben onun için neyim evresini yaratacak. Karşınızdaki insan seviyor, ona güvenmenizi, onu artık deney gibi maşallah deney tahtasına tutmayı bırak ve ilişkiyi doğru sahiplendiğinde hayat boyu mutlu olacağın insanla birliktesin. Yani tahliller yapıyorsun ya sonuç pozitif mi ne? Aslında sonuç doğru. Ama sen devamlı onunla ilgili kuralcı, baskıcı, denetliyorsun. Devamlı o yoruluyor. Evli çiftlerimizle alakalı noktada da bu ara güzel değişimler. Ev alım-satım konumuzda renklilikler daha ferah. Geniş bir eve geçme niyetimiz var. Ailemizin bize verdiği evden özellikle kayınvalidem görümcemden çok yoruldum diyen sevgili kova ev hanımları binadan kocanızı ikna edip ayrılacaksınız. Merak etmeyin sabırlı olmanız lazım. merkür Güneş kavuşumu 16 Temmuz'da gerçekleşecek. Dilekleriniz ve ruhunuzun en veri, iletişimle ilgili pürüzlü gördüğünüz birçok nokta artık aydınlığa kavuşacak. Eni, emin olacağınız evreler... Ve kazançlı evreleri de tadacaksınız. Bence en önemli sorun ne biliyor musunuz? Siz... Verdikçe insanlar sizden almaktan vazgeçmiyor. Artık siz onlardan alın. Onlar sizinle muhatap olmaktan vazgeçecek. Evet, sevgilinizle tartışabilir, ayrılma kararı verebilirsiniz ve uzun soluklu ilişki biraz tersiye doğru gidiyor. Bu ara görücü usulü tanıştırmalar, flört evreleri çok fazla gökyüzünde fazlasıyla var. Bunu doğru değerlendirmenizi öneriyorum. Eğitim konumuzla alakalı özellikle yüksek lisans, master ve doçentlik anlamında yapacağınız eğitim başvurularınız olumlu sonuç getirecek. Siz Sadece nereye doğru gittiğinizi biliyorsunuz. Sadece dil eğitimi eksikliğiniz var. Bunları toparlamamız lazım. Bu ara evde elektronik eşyalarda pürüzler çıkabilir. Yeni telefon değişimi gerçekleştirebilir. Araç değişimi de gerçekleştirebilirsiniz. Evinize uğurlu ve bereketli söz konusu olacak. Sevgili ev hanımları... Vallahi çok yorucu bir haftayı yaşayacaksınız. Üst üste herkesin derdiyle yorulacaksınız ama hafta sonu çok güzel bir huzura ve mutluluğa ve hediyeye boğulacaksınız. Hadi hayırlı olsun diyorum. Sağlık olarak özellikle orta kulak kitaplarımız kristallerimiz, duyma ile alakalı sıkıntılar yaşayabiliriz. Dikkatli ve tat alma kokumuz biraz sıkıntıya düşebilir. Mümkün olduğu kadar dikkatli olunuz. Bu ara çocuklarınızla ilgili bir seyahat onlarla geçireceğiniz vakit onların enerjisine gelecek. Sevgili gençler dışarıda aşk var doğru insanı bul artık. Hu <Gülüyor> hu ben balık yazı yaz balık bana destek ver videomuz yukarı geçeceksin. Evet bence bu dolunay 13'te. Ee... 13 Temmuz Oğlak Dolunay'ı size inanılmaz şans getirecek. Yani dile Allah'tan ne dilersen, ne alık dile, aç dile, para dile, ne diliyorsan dile. Sonuçta güzellik senin eline öyle güzel konacak ki hayal etmediğin, açılmaz dediğin kapılar, işinle ilgili olmaz dediğin noktalar sana o kadar uğurlu gelecek ki tüm imkanlar size verilecek. Al ve başar, yap ve başar, dokun ve başar dediğimiz bir hafta. Yani işinizdeki net sonuçları almak, güzellikleri görmek, yöneticileriniz, ekip arkadaşlarınızın size sunacağı tüm imkanlar... ...hem kariyeriniz hem de iş enerjisinizde o kadar olumluluk yaratacak ki... ...sağlam olayı, en destekli evreyi, en şansı siz yakalayacaksınız. İş kurmak istiyorsanız doğru bir hafta, alım satımlarınızla ilgili hiçbir süpürüz olmadan... Olabildiğince kadar güzel bir hafta ve güzellikler sizi tamamlayacak. Aşk sizi, güzel haberler, yenilikler, yeni oluşumlar, yeni anlaşmalar, işlerle ilgili fırsatlar ve para konularınızdaki krizlerin hepsi bitmiş bu hafta. Ödemelerde doğru da evreye doğru ilerleyeceğimiz, Alı, almak istediğimiz eşyaları ya da yapmak istediğimiz yatırımları çok rahat ve akıcı. Krediniz onaylanacak, borçlarınız daha rahat ve aileyle alakalı yaşadığımız krizler çözülüp daha mutlu gülümseme kahkahaya atacaksınız bilginiz olsun yani bu dolunay size inanılmayacak kapıları açacak işinizde konumunuzla ilgili bu fırsatlara bol bol bu hafta Elinizden geldiği bütün duaları yapın. Dilek kapınız o kadar şanslı ve o kadar uğurlu olacak ki bence bu dilekler size uğur ve şans getirecek diyorum. Belki dilinizin kemiği biraz sert olabilir, insanları kırabilir ve işte bu kadar enerjiniz iken o insanlara kendinize düşman edinebilirsiniz. Bu hafta bunlara, dil kemiğimize dikkat edelim. Konum değişiminiz gerçekleşiyor. Ama uzun süredir şirketinizde paranız biriktiyse ya da almanız gereken primlerinizle ilgili artık hangi tarih alacağınızın olumluluğu var. E, farklı bir alanda iş beklentiniz varsa olumlu şekilde hayatımıza giriş sağlayacak. Yani sen değerlendir. İş sana para gibi akacak. Bolluk sana bereket gibi akacak. Sen kabul et. Allah sana o kabul ettiklerini çok fazlasına verecek diyorum. Aşk konusunda gerçekten... E, Yeni ilişkilere başlayanlar, kalbiniz, yüreğiniz uçuşlar yaşayacak, havada gerçekten aşk enerjisi fazlasıyla olacak. Kendinizde ben bulamam dediğiniz aşkı bile yakalayacaksınız. Geçmiş ilişkinizden haber gelecek, onunla yüzleşeceksiniz. E, boşanmaya çalıştığınız eşiniz sizinle tekrar şans isteyecek. Bu kapıları e, tekrar bu konuda şansınız olacak. Eğer ki evliliğiniz kötü gidiyorsa ilişkimize çok güzel bir enerji akışı sağlanacak. Bunu doğru değerlendirdiğinizde evliliğiniz kurtulacak ama sağlayacaksınız fikre aynı olan boşanmak isteyen balıklar asla çünkü yeni aşka, yeni diye, yeni renge katıldınız. O yüzden geçmişi denemek istemiyorsunuz. Yani buna dikkat. Bu arada dedikodu yapılacak sizinle ilgili. Asılsız dedikodular. Sakın bu asılsız dedikodulara inanmayın. Aileniz sizin arkanızda duracak ama onların söyledikleri neyse onlar kendi kapısında cezasını çekecek. Yani oldukça pozitif bir. En şanslı sizsiniz. Doğru değerlendirin. Araç değişimi kararınız varsa hemen yapabilirsiniz. Bu konuda hiçbir pürüzümüz yok. Bir de sürpriz hediyeler, sürpriz beklenmedik oluşumlar var. Anneniz ve ailenizin size bir hak konusuyla ilgili kendi elleriyle imzalayacak konuyu da kabul edin. Çünkü gönlünüzden size vermek ve ekonomik durumunuzu düzelmesini istiyordu. Kardeşlerinize haksızlık olmayacak. Orası sizin hakkınız. Bu ara nişan ve düğün tarihi belli olanlar da... Gelinlik, eşya, ev karmaşası yaşanıp böyle huzursuz da olsanız alınacak ya da tutacağınız ev uğurlu ve bereklik, bereketli panik. Tatilde neye ihtiyacınız var? Ayaklarınızı komple denize ya da kuma sokarak ya da toprağa dokunarak üzerindeki negatif enerjiyi boşaltmanız gerekiyor. Çünkü devamlı sinir ve saçlarınız böyle dik elektrik çarpması gibi oluyor. Bunu düzeltelim lütfen. Bu ara sağlık sektöründe ve sağlık konularıyla ilgili çalışan sevgili balıklar yurt dışı ile ilgili beklentileriniz varsa olumlu. Eğer ki mühendislik farklı alan ve ekonomik alanda dijital alanlarla ilgili iş beklentileriniz varsa çok olumlu. Evet güzel bir hafta, keyifli bir hafta şans sizden yana. Sağlık olarak belki fazla şımarıklıklar, dikkatsiz kazalara nazara getirilebilir. Bol bol enerjinizi değişecek toprağa basmanızı önermiştim. Sevgi ve mutlulukla kalın ama aile büyüklerimizde birinin sağlık krizi gündemde olacak. Diz ve kemik ameliyatı olabilir, kemiklerle ilgili hassasiyeti olabilir. Dikkatli olun efendim.